Merhaba sevgili akrep burçları. Mayıs 2022 yorumlarına hoş geldiniz. İlginç bir yıl sizin için. Güney ay düğümünü burcunuzda misafir ediyorsunuz. Geçtiğimiz ay 30 Nisan'da. Boğa burcunda bir güneş tutulması yaşandı 7. evinizde. Dolayısıyla ilişkilerinizi düzenlediğiniz, kendinizi tanımaya ve keşfetmeye başladığınız bir yıl aslında 2022 senesi. Yeniden yapılanıyorsunuz, değişiyorsunuz, güncelleniyorsunuz. Hayatınızda önemli dinamikler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 Geçtiğimiz ay e, Nisan ortasında Jüpiter Neptün kavuşumu yaşanmıştı. Çok özel bir kavuşum. Yine Balık burcunda yaşanmıştı bu kavuşum. Sizin 5. evinizde. 5. ev küçük şanslar evi demektir aslında. Daha şanslı olduğunuzu hissettiğiniz ama dinamiklerinizin değiştiği bir yıldasınız. Burada e, Venüs Jüpiter kavuşumuyla beraber yalnız olan Akrep burçları için çok güzel, çok keyifli aşklar aynı zamanda şansınızı zorlayarak şansınızla elde etmiş olduğunuz menfaatler maddi manevi menfaatler biraz daha eğlenceye keyfe Yönelik eylemler, bunun yanı sıra çocuklarınızla alakalı güzellikler sizinle beraber olacaktır. Keza yine bir Mayıs tarihinde Venüs-Plüto etkileşimine de baktığımız zaman çok güzel haberler alabileceğinizi, çok güzel teklifler alabileceğinizi, güzel yeni yollara girebileceğinizi görüyoruz. Belki birçoğunuz biraz uzaklara kaçabilir, seyahatler yapabilir, kendini hissettirecek etkinliklere katılabilir. 2 Mayıs tarihinde Venüs'ün balık burcu transite tamamlanıyor ve koç burcuna geçiyor. Venüs'ün koç burcu geçişi özellikle 6. evinizi hareketlendirecek. Bu da sağlığınız, gündelik hayatınız, rutinleriniz, iş hayatınız, birlikte çalıştığınız insanlarla alakalı iyicil etkileşimleri getirecektir. Daha iyi hissedebilirsiniz kendinizi, daha enerjik hissedebilirsiniz, günlük işlerinizi daha keyifli bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Ee, bunun yanı sıra iş hayatınıza dair e, güzel etkileşimler olabilir aynı zamanda iş değişim düşünen yeni bir işe girmek isteyen kişiler varsa biraz daha sağlığına fiziğine e, Özen göstermek isteyenler varsa bu konuda da güzel etkileşimler olacaktır spora başlamak için de yine e, güzel bir süreçten bahsedebiliriz e, Venüs'ün koç burcu geçişini 4 Mayıs'ta Jüpiter'in Plüto Mars'ın Uranüs ile güzel etkileşimleri var. Yine 5. ev vurgusunun yoğunluğunu görüyoruz. Ee, burada e, güzel bir aşk, mevcut ilişkide aşkın, romantizmin yeniden alevlenmesi, bir ortaklık girişimi, bir ortaklık gündemi söz konusu olabilir. Bir teklif olabilir e, sevgili akrepler. Yani size bir teklif sunulabilir bir ortaklık kurabilirsiniz yeni bir maceraya atılabilirsiniz ee, heyecanlı etkileşimler söz konusu olacaktır 5 Mayıs'ta keza Güneş Uranüs kavuşacak 14 derece boğa burcunda sizin 7. evinizde ee, bu etkileşimde özellikle ikili ilişkiler evlilikler ortaklıklara dair sürpriz etkileşimleri tetikliyor yani sürpriz bir ortaklık kurulabilir ee, ortağınız veya eşinizin hayatında önemli değişimler olabilir ee, Burada karşı taraftan muhatabınızdan gelen beklenmedik bir teklif e, gündeme gelecek gibi gözüküyor açıkçası e, Mayıs ayı itibariyle. 10 Mayıs tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. E, 4 derece İkizler burcunda başlayacak bu etkileşim. Sizin 8. evinizde. Burada e, paylaşımlar, borçlar, bütçe dengesi ile alakalı e, ihmal edilmiş konular varsa tekrar üzerinden geçilecektir. Aynı zamanda... Biraz sağlığınıza özen göstereceğiniz, varsa operasyonlarınızla alakalı gündemlerde tekrar karşınıza çıkabilir. 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç Burcu geçişine başlayacak. Jüpiter geçtiğimiz süreçte biliyorsunuz Balık Burcunda ilerlemişti 5. evinizde. Şimdi ise birkaç aylığına Koç Burcuna geçiyor. Ancak sonrasında tekrar retro hareketiyle beraber. Balık burcuna geri dönecek. Asıl geçişini yine yıl sonunda gerçekleştirecek koç burcuna. Burada tabi Jüpiter'in koç burcu geçişine dair ayrıca bir video çekeceğim. İnşallah kapsamlı bir video. Ama kısaca bahsedecek olursak. Jüpiter'in 6. evinize geçmesi. Özellikle iş hayatınız, sağlığınız, rutinleriniz, iş koşullarınızla alakalı bir iyileşme sürecini işaret ediyor olacak. Burada e, yeni bir işe girebilirsiniz, ek bir iş yapabilirsiniz, e, günlük hayatınızı organize edebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Sevgili akrep burçları, bir ekip arkadaşı, bir çalışma arkadaşı bulabilirsiniz. Onunla alakalı gelişmeler yaşanabilir. E, birlikte çalışmak, birlikte hareket etmek, kalabalık bir ekiple ilerlemek noktasında etkileşimler olacaktır. 15 Mayıs tarihinde Güneş-Satürn karemiz var. E, Güneş 24 derece boğa burcunda, Satürn 24 derece kova burcunda yani 4 ve 7. evler tetiklenmekte. Burada özellikle aile, evlilik, evlilikle alakalı konular ve sorumluluklar noktasında e, biraz e, zorlanmalar söz konusu olabilir. Ancak bunların çözümü de bir şekilde yine güneş neptün etkileşimi ile beraber sağlanacaktır. Bir orta yol bulunacaktır. Bir çözüm yolu bulunacak gibi gözüküyor aynı gün içerisinde. Evet sizin için en önemli günlerden birisi 16 Mayıs. 16 Mayıs'ta 25 derece akrep burcunda tam bir ay tutulması yaşanacak. Burada tabi özellikle yükselen derecenin son derecelerde ise doğrudan tesir alıyorsunuz. E, doğum haritanızda hangi eve düştüğünü de teyit etmekte fayda var. Akrep burcunda meydana gelecek olan bu ay tutulması e, 1 ve 7. ev aksalarınızı tetikleyecek. Güneş 7. evinizde ay 1. evinizde zaten biliyorsunuz ay tutulmaları kapsamı genişlemiş donun Hal böyleyken kendiniz, ilişkiniz, ortaklıklarınız, ilişkilerdeki tutumunuz, yaklaşımınıza dair bir farkındalık oluşacağını söyleyebilirim. Yani siz kendinizi ilişkilerde nasıl ifade ediyorsunuz veya mevcut ortaklıkların, mevcut ilişkilerin rolleri sizin üzerinizde etkisi nasıldır? Bunlara dair etkileşimler ön plana çıkacaktır sevgili akrepler. 18 Mayıs'ta Mars Neptün kavuşuyor Balık burcunun 24 derecesinde. Beşinci evinizde burada bir hayaliniz, bir hedefiniz, bir umudunuz veya şans beklediğiniz bir konuyla alakalı bir gelişme yaşanabilirsiniz. Yani bir fırsat karşınıza çıkabilir. Birçok akrep burcu için hayalindeki aşk, çocuk haberi bekleyenler için belki bir çocuk haberi, bir projeyle alakalı güzel bir gelişme söz konusu olabilir gözüküyor. 19-20 Mayıs günlerinde Güneş'in Plüto ile Merkür'ün Jüpiter ile güzel etkileşimleri olacak. Bunlara baktığımız zaman özellikle mevcut ilişkide iyileşme, ortaklıklarda iyicil etkileşimler söz konusu olacaktır. Aynı zamanda Merkür-Jüpiter etkileşimine baktığımız zaman iş hayatınız, ortaklıklarınız, yeni başlangıçlar açısından desteklendiğiniz bir süreçte, Karşımıza çıkmakta. 21 Mayıs'ta güneş artık Boğa burcundaki transitini tamamlayıp ikizler burcuna geçiyor. Burada biraz daha 8. ev konuları derin konular, ortaklaşım meseleler, bütçe dengesi ön plana çıkmaya başlayacak. Bu etkileşimle beraber bilhassa Borçlarınız varsa bunları yapılandırabilirsiniz. Borçlarınızla alakalı etkileşimlerde bulunabilirsiniz. Daha derin mevzulara, daha spiritüel konulara odaklanabilirsiniz. Eşinizin maddi durumuyla alakalı konulara fokuslanabilirsiniz. Bu tarz etkileşimler ön plana çıkacaktır. 23-24 Mayıs günleri özel çünkü çok güzel görünümler var gökyüzünde. Mars'ın Plüto ile, Güneş'in Jüpiter ile, Merkür'ün Mars'la, yine Venüs ve Satürn arasında. Çok keyifli etkileşimler var. Burada aşk hayatınızın hareketleneceği, hayatınıza biraz daha atraksiyonun gireceği, güzel haberler, teklifler, görüşmeler, anlaşmalar, iş hayatınızda ve mevcut düzeninizde bir takım düzen değişimleri, iyicil etkileşimler, destekleyici görünümler söz konusu. Eşten veya partnerden destek görebileceğiniz bir süreçten de bahsedebiliriz sevgili akrep burçları. 25 Mayıs'a geldiğimizde Mars koç burcu geçişine başlayacak. Mars'ın koç burcu geçişi aslında kendi yönetici konumunda olduğu için güzel çalışacağını gösteriyor. Sizin altıncı evinizde hayatınız hareketleniyor sevgili akrep burçları. Hayatınızda bir hareketlilik durumu söz konusu oluyor. Günlük hayatınızda daha aktif olmaya başlıyorsunuz. Daha çok koşturmacalarınız artıyor. Bir şekilde hayatınıza artık renklilik ve çeşitlilik girmeye başlıyor. 26 Mayıs'ta Merkür pürito üçgeni var bu özellikle ortaklı girişimler Eşinizle alakalı etkileşimler noktasında e, güzel haberleri tetikleyecektir 28 Mayıs tarihinde Venüs e, Koç burcundaki transiti tamamlayıp boğa burcuna geçiyor e, Venüs kendi burcunda Mars kendi burcunda e, bu konularda artık daha rahat bir zemin içerisindeyiz e, Venüs'ün boğa burcuna geçmesi özellikle ikili ilişkiler anlamında hem maddi hem manevi ortaklıklar ve evlilikler anlamında çok keyifli bir zamana girdiğinizi gösteriyor. Burada özellikle mevcut ilişkinizi şifalandırmak, iyileştirmek, güzel bir ortaklık kurmak, bir evlilik teklifinde bulunmak, ilişkiyi daha üst bir noktaya taşımak adına güzel bir süreç açıkçası. 29 Mayıs'ta Mars-Jüpiter kavuşuyor. 3 derece Koç burcunda sizin 6. yerinizde. Bu etkileşime de baktığımız zaman özellikle burada iş hayatınıza dair bir fırsat, bir girişim fırsatı, bir atılım fırsatı söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Ve 30 Mayıs'a geldiğimizde İkizler Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. 8 derece İkizler Burcu'nda meydana gelecek bu yeni ay. Bu da özellikle 8. ev konuları. E, parasal konular, borçlar, ödemeler, ekstra gelirler, ek kaynaklar, eşin maddi durumuyla alakalı durumları e, tetikliyor olacaktır sevgili akrep burçları. Evet Mayıs ayı gündemi oldukça yoğun. E, elimden geldiğince detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkürler. E, kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın.